Ağızla insanı kirletmez insanı kirleten ağzından çıkan Ağızla giren insanı kirletmez insanı kirleten ağzından çıkan Yıkanmak kalbi yummaz Temiz etmez insanı kirleten Ağzından çıkan yıkanmak kalbi yummaz. Boz temiz etmez insanı kitleten Ağzından çıkar. Halk hakkı dudaklarıyla sayar fakat kalpleri ondan uzak durur. Bu halk hakkı dudaklarıyla sayar fakat kalpleri ondan uzak durur. İbadetleri Değersiz kalır insan ökülen ağzından çıkan ibadetleri. Hep değersiz kalır insan ökülen ağzından çıkan. Ağızdan girenler mideye iner Sonra da oradan dışarı çıkar Ağızdan girenler mideye iner Sonra da oradan dışarı çıkar Ağızdan çıkansa kalbinden doğar İnsanı kirleten ağzından çıkan Ağızdan çıkansa kalbinden Kalbinden doğar insanı kirleten Ağzından çıkar Fesat, zina, fuhuş, sirkat Hırsızlık, cinayet Yalan, hakaret Kevanım fesat Zina, fuhuş, sirkat Hırsızlık, cinayet Yalan, hakaret Kalpten doğar İnsanı yakar elbet, insanı kirleten, ağzından çıkan. Kalpten doğar insanı yakar elbet, insanı kirleten, ağzından çıkan.